Benim için çok zor bir süreçti. Yani o mimarlık öğrencisi Betül'den bugünkü Betül'e hayatın ne getireceğini asla bilemiyorsun. Alper'in videolarını da falan. Amerika'ya gitmek istiyordum bu arada. Ya inanamıyorum diyor bu kadar çok izlenimi. Avrupa'da iki ay yaşamış oldum. Yeteri kadar paran var mı falan diye sonra Ya dedim ben her şeyi yaparım ve her yerde kalırım. Delireceğim. Anlatamıyorum. Şimdi beni takip ediyorsun gerçekten. Yoga demişken. Verdimi bile çok arkadaşıma anlatılmak istemiyorum. Bon, hayatım çok kötü. Hep böyle gidecek işte. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Herkese merhaba. Sosyal mesafe serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok heyecanlandığım bir konuğum var. Birazdan betim çakmak bizimle olacak. Ee, çoğunuz belki de bu videoya tıklayan. Onu zaten tanıyorsunuz ama ben daha çok tanımak adına e, bize her zaman gibi bu seride ilham olması adına ona çok güzel sorular soruyor olacağım o zaman daha fazla uzatmadan Betül'ü buraya alalım. Hoş geldin öncelikle çok Hoş, teşekkür ederim konu konu. Ben teşekkür ederim gerçekten her teşekkür <gülüyor> çok heyecanlandım videom için. Çok heyecanlandım aslında biraz hani sana da bahsettim biraz önce ama. E, bu seride hep şunu söylüyorum. Yani ben özellikle şu an bulunduğumuz süreç içerisinde özellikle yaşlılarımızın, gençlerin böyle geleceğe dair motivasyonlarının çok düştüğünü düşünüyorum ve gözlemliyorum. Ve hani evet. böyle ne olacağını artık motive bir şekilde hayal edemiyoruz. Hani e, açıkçası çok böyle köreldi bence o inanışımız. O yüzden böyle senin gibi belli alanlarda başarı elde etmiş insanları buraya konuk alıp hani... Amacım her zaman onlara ilham olmak, Aa ben de yapabilirim demek ki demelerini sağlamak ve hani biraz daha pozitif bakmaların aslında geleceğe sağlamak. O yüzden e, senle de konuşacak aslında sormak istediğim çok fazla şey var ve kanalımda da hep bahsettiğim konularla ilgili böyle çok güzel yerlere dokunuyorsun hayatında. O yüzden çok uzatmadan hemen sorularıma geçiyorum. Tamam mı? Tamam. Ben bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum böyle sohbetlere, bu konu konuşmaya. Yuhu, çok eğlen. Tamam, süper. O zaman şimdi senin zaten kitlenin seni tanıdığını düşünerek çok hani böyle kendini tanıp demeyeceğim ama zaten sorular içerisinde seni hani belki de bahsetmediğin şekilde de tanıyor olacağız. Öncelikle biz tanıştığımız zamanlarda sen müthiş başarılı bir mimarlık öğrencisiydin ve ilgili <gülüyor> gibi koşturuyordun projelere falan. Evet. Hani ben böyle bir mimarlık demişken önce oradan girmek istiyorum bugüne gelmeden. O zaman o bölümü nasıl bir kararla girmiştin? Nasıl bir süreçti senin için üniversite yılları? Benim için çok zor bir süreçti. Ee, şöyle ee, lisede lise sonunda karar verdim ben mimarlık okumak istediğime ve böyle bir de benim şöyle bir dezavantajım vardı. Ben lisenin iki senesinde bilişim okuyordum. O yüzden de bizim bazı derslerimiz eksikti yani bazı matematikte bilmediğim konular vardı. İşte normal bir liseye göre daha farklıydı. O yüzden hani beni bu rakiplerimden çok biraz biraz daha geriye atan bir şeydi. Rakip diyorum. Hani çünkü gerçekten de bir böyle yarısında gibi bir şeysin yani üniversitesi mezunlar. Evet. İşte şey hani ben o eksiklerin hepsini belirledim. Sonra bir sene boyunca inanılmaz çok çalıştım ama böyle öyle böyle değil. Ama hani onun da çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum bu arada. Yani kendine zarar vermeyeceksin. Her şey gerçekten tadında. Önemli olan işte bir, bir şeyde bir derste inanılmaz başarılı olmak değil. Bence sosyal becerilerini geliştirmek. Ne kadar iyi matematik sorusu çözdüğünden çok daha önemli bir şey bence. İş hayatında insan anlıyor bunu da. Evet. Ee, ama yani gerçekten çok çalıştım. Ee, bazı yaşamam gereken eğlencelerden de kendimi ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Hı -hı. Ama sonuç olarak isim işte mimarlığa girebildim. Ee, mimarlık hayatım da yine aynı şekilde devam etti. O, üniversiteye geçince böyle rahatlayacağımı zannediyordum. Ama evet. mimarlık da çok yoğun bir bölümde. Ama e, bana kişisel anlamda da çok şey kattı mimarlık. Hı hı. Hem kültürel anlamda, hem bilgi anlamında, işte çevre anlamında çok şey kattı gerçekten de. Peki hatırladığım kadarıyla sen düzelt beni. Biz tanıştığımızda Instagram bile kullanmıyordun, doğru mu? Neredeyse. Instagram kullanıyordum ama... Belki de o an kapamıştım. Kullanıyordum, kullanıyordum. Olabilir. Olabilir. Yani Herkese ben böyle senin şey en azından hani ha aklımda kalan hani böyle şu an çok projem var sosyal medya falan filan. O gün ben bugün evet, ilişkin evet. medya ilişkin nasıl değişti sence? Yani o mimarlık öğrencisi Betül'den bugünkü Betül'e hani bu değişiklikten memnun musun bu arada? Çok memnunum. İlk bu soruyu cevaplayayım. Şöyle bu daha bugün e, arkadaşımla konuştuk işte. Şey dedim, benim telefonumda YouTube'un uygulaması yoktu dedim. İnanabiliyor musun şu an? Hani tamamen işim YouTube e, ve çok da keyif alıyorum aynı zamanda hani iş gibi değil tam olarak hem eğlence hem iş. E, o zamanlarda yoktu ve hani te, tek düşündüğüm şey gerçekten mimarlık alanında başarılı olmak ve e, iyi bir mimar olmak, işte yurtdışına çıkmak vesaire böyle şeyleri düşünüyordum. Ama gerçekten hani e, hayatın ne getireceğini asla bilemiyorsun. Asla bilemiyorsun. Yani mesela hiçbirimiz bu pandemi dönemini tahmin edemezdik. Yani bir anda öyle bir şey oldu ve bütün dünya kitlendi. Yani, yani gerçekten e, herhangi bir şey için bir şeyin çok iyi gittiğine inanmak ya da yani iyi gittiğine inanmak daha iyi. E, ama bir şeylerin kötü gittiğine ve hep kötü olacağına inanmak inanılmaz saçma. Çünkü her şey o kadar çok değişiyor ki ve hani karşına hep bir şeyler, fırsatlar çıkıyor, sen fırsatları değerlendiriyorsun. Olay buymuş. Hani ben ben bundan iki sene önce şu an finallere hazırlanıyordum. iki sene önce. Hani şey, e, asla böyle bir şey aklıma gel. Ama bir sakin sayesinde böyle bir şeye giriştim ve burada da çok keyif aldığımı gördüm. Güzel gitti bir şeyler ve devam ettirdim yani. Aynen. Aslında çok güzel bir yere bağladın. Çünkü ondan da bahsetmek istiyorum Hatırlıyorum böyle Alper'in da utanıyordun falan. İstemiyorum, dur konuşmayayım şimdi falan diyordun. Evet, evet, evet. Hatırlıyorum. O yüzden yani onu ben de sana diyecektim. Yani o noktadan şu an 2.3 milyonluk bir kanala Bu arada gurur duyuyorum ikinizle de. Ee, yani sence bu oluşum süreci nasıldı senin için? Yani çok hızlı bir sürede böyle bir büyüme tabii ki belki Alper'le olmanın da bir katkısı vardı ama ben böyle şeylerde yani sonuçta kendi kanalının başrolü de sensin. Ee, yani senin içindeki süreci, sen onun yani bu sosyal medya ve YouTube'la ilişkini de merak ediyorum bu değişim sürecinde senin. Şöyle oldu. Ee, biz işte ilk böyle YouTube'a başladığımda e, işte şimdi de böyle içeriklerimizi falan çalıştığımız bir arkadaşımız var. Onunla birlikte böyle buluşmuştuk. Sonra bana dedi ki, sen hani ne yapmak istiyorsun YouTube'da gerçekten? Ben dedim ciddi bir şekilde, ben dedim şu an mezun oldum. Ve e, mimarlıktan birazcık kafamı dağıtmak istiyorum. Hani yüksek lisans mı yapacağım yoksa işe başlayacağım? Bir de Amerika'ya gitmek istiyordum bu arada. Amerika'da staj yapmak istiyordum. Amerika'daki e, ofislere mail atmıştım falan. E, o süreçte ne hani o mailler geri dönsün ben de bu sırada karar vereyimse işte, restorasyon mu okusam yüksek şansım vesaire vesaire bunları düşünürken YouTube'lu da bir yandan devam ettireyim diye başladığım bir şeyde. Ama dedim şey ben haftalık düzgün bir şekilde atacağım videolarımı dedim yani hani ben yaptığım şeyi düzgün yapmak istiyorum dedim yani böyle bir hevesle başladığım bir şey değil benim için dedim. Sonra da tamam dedi işte bak şöyle şeyler yapabilirsin böyle şeyler yapabilirsin vesaire bana böyle şeyler verdi. Ama tabii ki benim bu konuda çok büyük bir deza, de, ay, dezavantaj diyorum. Avantajım vardı, kamera, kameram vardı direkt. Yani kameram değil, hani Alper'in kamerasıydı, bana zaten kullanmama izin veriyordu. Sonra işte Alper'i sürekli izlediğim için, hani nasıl sunulur video vesaire bunları da biliyordum. Alper bana dedi ki, ilk video, sen de de al dedi kamerayı, e işte Arda sana yardımcı olur Arda diye bir arkadaşımız var. Arda sana yardımcı olur dedi birlikte gidin çekin dedi bu videoyu çekinde de biz Arda ile birlikte Kadıköy'de buluştuk. Ben kamerayı aldım. Arda'ya sürekli şeyi soruyorum. Alper de böyle mi yapıyor? Alper de böyle mi sunuyor? Şimdi bunu söyleyeceğim falan filan böyle böyle konuşa konuşa biz o ilk videoyu çektik. İlk video diyorum aslında kanalımın 3. videosu ama e, ilk patladığı patlayan video diye diğerlerini böyle macera'ta gittik vesaire böyle Hı -hı. vlog vlog çekmiştik. Sonra o videoyu paylaştık. O video inanılmaz çok izlendi Ceylin. Anlatamam sana. Alper diyor ki, ya inanamıyorum diyor bu kadar çok izlendiğini. Aşkım çok izleniyor diyor. Ben de böyle bu kadar, gerçekten çok mu izleniyor diyor falan diyor. Anlamıyorum hani rakamlardan vesaire. Böyle inanılmaz çok, e, işte beni takip eden arkadaşım oldu diyeyim. E, çok fazla oldu. Sonra ben daha da heveslendim bu işe. Heveslenince aslında ilk başlarda çok utanıyordum ama... Şey oldum, Betül, şu an böyle bir video var. İşte kamera karşısında olduğunu e, ya da nasıl diyeyim, o utangaçlığını içinden at ve anlatman gereken şeyi karşı tarafa anlat. Hmm. Hani şu an utanacak zaman değil Betül dedim böyle kendime. Kafamda bunu kurdum. Sonra bir daha o işte e, aslında normalde olsa işte utanmam, geride kalırım, Alper'in konuşmasını beklerim. Mesela hiçbir şey söylemem falan. Ama orada iş benim üzerime düşünce... Mecburen konuşmaya böyle utanmamaya başladım. Öyle öyle devam etti. Böyle bir zincir bir şekilde, güzel bir şekilde devam etti. Alper'in benim şeye yani Alper'in benim kanalımın bu kadar büyük yerlere gelmesindeki payı inanılmaz büyük tabii ki. Hem bir kere Alper beni paylaştı. İşte hani büyük bir kanalda paylaşılmak büyük bir şey ama her büyük kanalda paylaşılan insan da çok da takipçisi olmuyor yani bu gerçekten hani ben de bir sürü kişiyi ta, e, paylaştım bu zamana kadar hmm. ama kimsenin böyle inanılmaz yüksek takipçisi olmadı. Yani önemli olan istikrarlı bir şekilde devam ettirmek gerçekten. O evet. zaman bakıyor ki insanlar he tamam burada takip edebileceğim bir şeyler dönüyor. Ben buna abone olayım diyor. Öyle oluyor yani. Kesinlikle bunu ben de tecrübe ettim aslında. Hani çünkü YouTube artık o kadar hani arkadaşın gibi bir durum ki sadece biri paylaştığı için takiptense yani insan oraya girdiğinde kendine yönelik bir içerik görüp görmediğine bakıyor. Ama o zaman da yani 5 10 evet. kişiyle bile o ilişkiyi kursam gerçekliği o kadar fazla ki çok da farklı oluyor yani. Hani Instagram'a falan göre kesinlikle. Evet. Birkaç sene önce bir Erasmus stajı deneyimin oldu. Evet. Bundan biraz bahseder misin, nasıl bir iki ay geçirdiğini öyle hatırlıyorum, neler yaptın yani sonuçta kısa da olsa Avrupa'da iki ay yaşamış oldun? Şimdi öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum, staja nasıl gittim, Barcelona'ya nasıl gittim? İşte bence birçok öğrencinin kafasındaki şey ekonomik durumdur. Yani benim oraya gidecek bütçem yoktur diye düşünüyorum. O yani gerçekten hani tavsiyem e, ona en son düşündüğünüz şey o olsun. Yani o para durumu olsun. Benim de ailemin durumu çok iyi olduğu için ben gidemedim. Hatta biz Alper'le konuşuyorduk. Hani Alper bana şey diye sormuştu yani. Sen tamam gitmek istiyorsun da iki ay orada... Avrupa'da yaşayacaksın, hani nasıl kalacaksın orada? Hani yeteri kadar paran var mı falan diye sormuştu. Ben o kadar kararlıydım ki kafamda sen dedim görürsün ben gideceğim. Sonra böyle kendim para biriktirdim. İşte dedemden biraz aldım, işte annemden aldım, babamdan aldım derken bir şekilde ben o parayı topladım. Ama hani gerçekten böyle çok rahat rahat olmadı. Yani gerçekten çok uğraştım. Hani o gerek bana gereken parayı toplamak için de çok uğraştım. Sonrasında işte ev aradım, kendim ke kendi kendime orada kalacak evi buldum. İşte ofisini zaten hani mail atarak hani o şekilde hallettim vesaire. Yani bir şeyi istedikten sonra gerçekten oluyor. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. Barcelona hayatımda geçirdiğim en en büyük, bana en çok şey katan iki aydı yani kesinlikle. Çünkü şey e, hem kendime olan güvenim arttı. Şunu dedim ben Barcelona'da kaldıktan sonra. Ya dedim ben her şeyi yaparım ve her yerde kalırım. Her Yani dünyanın her yerinde kalabilirim diye düşündüm. Herkesle de iletişimde kurarım, işimi de hallederim diye düşündüm. Bir de e, şey mimari anlamında da yani gittiğiniz bölümle alakalı da insan hani Başka o bölüm, o bölümden başka neler yapabilirim ya da o bölüm için hangi alanlarda çalışabilirim onu daha iyi görmüş oluyorsun. Ee, bir de ise işte kendi paranı idare ediyorsun, kendin eğleniyorsun, arkadaş çevresi ediniyorsun, dünyadan arkadaşların oluyor. Yani... Gerçekten inanılmaz güzeldi. Hep böyle gülümseyerek hatırlıyorum. Hani böyle para sıkıntısı da çekmiştim ama yine de böyle o kadar güzel günlerdi Son ki. başkaydı. Aferin. Evet, kesinlikle. Peki, peki bu süreçte İspanyolca öğrenmiş miydin yoksa e, hani gerek yoktu İngilizce ile mi idare ettin? Onu da merak ediyorum. Ya yani şöyle, benim şöyle bir hem avantaj hem dezavantajım vardı diyeyim. Bizim benim çalıştığım ofiste bütün herkes e, dünyanın farklı bir yerindendi. İspanyol sadece baş mimardı. Diğerlerin hepsi işte birisi Polonya'dan, birisi Tayland'dan falan öyleydik. O yüzden hepimiz mecburen ortak İngilizceyi konuşuyorduk. Hani İspanyolca konuşsa adamın anlayacağı başka bir insan yoktu yani. O yüzden birazcık İspanyolcam o kadar çok hani çok basit şeyleri biliyorum böyle. Ama yine de onu bile öğrenmek güzel. Hani onu onu da bilmiyordum çünkü. Peki bu sürecin sence İngilizce gelişimine nasıl bir katkısı oldu ya da oldu mu? Kesinlikle oldu. İngilizce, e, norm, benim bölümüm %100 İngilizceydi ama biz proje derslerinde falan yine hocayla birebir konuştuğumuz zamanlarda e, Türkçe konuşuyorduk, Türkçe çeviriyorduk. E, Şeydi. Ben de o yüzden hep böyle mesela Türk İngilizce derslerde hiç söz almazdım. Aşırı utanıyordum. Hiçbir şey söylemedim. Sadece dinlerdim. Dinlerken fena değildim anlama konusunda ama konuşma konusunda gerçekten sıfırdım. Hani şey diyorlar ya, insanın konuşma lobuyla, beynin konuşma lobuyla anlama lobu farklı yerde diye. Gerçekten öyle. Hiç konuşamıyordum. Orada öyle bir açıldım ki. Çünkü hani ne bileyim, aksanla dalga geçecek kimse yok. Hani ben o derdimi mecbur anlatacağım. Öyle de böyle de hani düzgün bir cümle kurmak zorunda değilsin zaten. Kelime kelime söylüyordum, anlıyordum yani. Evet. O yüzden e, cesaret konusunda çok şey kattı bana. Kesinlikle ya ben de mesela yani 25 yaşına kadar hep İngilizce eğitim görmeme rağmen Amerika'ya gelince aslında hiçbir şey bilmiyormuşum olmuştum yani çünkü o ortamına girip o dili konuşmak zorunda olduğum bir yerde şöyle söyleyeyim komik. E, bir arkadaş edenin böyle hani dedikodu yaparsın, dert yanarsın ya. Delireceğim, anlatamıyorum yani. Anlattığın gibi Evet. Ya. Senin bazı storylerinden kendi kendine evde biraz İngilizce çalıştığını gördüm. Evet. <gülüyor> Şimdi merak ediyorum. Bizle böyle paylaşmak istediğin ya şöyle de bir rutin keşfettim. Şöyle bir püf noktam var dediğin böyle bir yöntemin oluştu mu bu evde İngilizce çalışma sürecinin nasıl? Eee Bence en etkili olan şey yazarak çalışmak. Yazmak çok iyi oluyor. Bir de şey çok iyi oldu sanırım. Kalıp ezberlemek. Hı hı. Yani mesela bazı şeylerin bir değil. Yani bizde farklı bir şekilde telafi hani, e, söyleniyor. Farklı şekilde aktarıyoruz. Farklı kelimelerle aktarıyoruz bir şeyi. Onlar farklı aktarıyor. Biz de onu İngilizce'ye çevirmeye çalışırken böyle hani hata yiyoruz yani. O yüzden o deyimleri ezberlemeye çalışıyorum. Ee, i̇şte şey, bir de dinlediğim şeyde ne söylediğini çok dikkatli anlamaya çalışıyorum. Bir de şeyi fark ettim, bir tane şöyle bir özellik var. Ee, ne, ne, Learn English with Netflix diye Google Chrome'da, Google Chrome'ın bir uzantısı var. Onu indiriyorsun, indirdiğin zaman altta İngilizce altyazısı ve Türkçe altyazısı, ikisi birlikte geliyor. O da mesela bayağı benim için iyi oldu yani. Orada mesela bazı... Şey, Aa diyorum mesela... Aa bunu böyle söylüyorlar. Aa biz böyle söylemiyoruz. Bunlar böyle söylüyorlar vesaire. Kesinlikle. Bir de yoga yaparken de sanki ders izliyorsun gibi bir şeyler gördüm. Evet. <gülüyor> Vay be Ceylin beni takip ediyorsun gerçekten. Bu kadar komşunum. Aynen onu da yapıyorum ama o birazcık zor oldu ya Ceylin. Su yüzden... Ee, yogada da dengede kalman gerekiyor ya, başka şeyler düşünürken böyle sürekli dengem çok şaşıyor falan. Evet, evet. O sen birazcık zor oldu ama e, bazen yine de şey yapıyorum, Türkçe anlatılan dersleri açıyorum. Çünkü illaki bilmediğim bir deyim bir şey oluyor. O deyimleri açıyorum genelde. Sonra e, deyimleri dinliyorum, dinliyorum. Bir de şey yapıyorum. E, söyledikleri zaman ben de kendim a, dilim dönsün diye ben de telaf ben de söylüyorum ben de tekrar ediyorum. O da aşırı fark ettiriyor. Çünkü birçok şeyde dilimiz dönmediği için söyleyemiyormuşuz. Kesinlikle. Onu anladım. Duymak duymak en önemlisi zaten. O yüzden ben de hep yani sevdiğimiz dizileri filmleri tekrar izlemek, sevdiğimiz müzikleri evet. dinlemek gerçekten e, müthiş katkısı olacak şeyler. Yoga demişken çok güzel bağladım. <gülüyor> Şunu da aslında konuşmadan hep geçmek istemiyorum seninle. Çünkü yoga çok büyük bir parçası hayatının. Evet. Ya hem yoganın senin hayatına girişi nasıl oldu onu merak ediyorum ama ondan yanı sıra yani başka bir meditasyon ya da farklı bir kişisel gelişime ayırdığın vaktin, rutinin de var mı? Onu da merak ediyorum açıkçası. Ya yani şöyle ben yogaya bile zaman ayırırken bazen yani... YouTube gerçekten o kadar yoğun geçiyor ki ya da ben hani zam, yani zamanımı iyi yönetemiyorum belki de bilmiyorum. Ee, yani yoga yapıyorum. Onun haricinde başka bir şeye zaman ayıramıyorum. Ama yoga'yı da ben bir saat yapıyorum. Bayağı. O yüzden aynen. O yüzden başka bir şey yapmıyorum. Ama e, yogayı şöyle, yoga'ya şöyle başladım. En başında sınava hazırlanırken ben şey oldum işte... Ben artık her şeyimi çok düzgün yapacağım, düzgün besleneceğim ki işte e, düzgün uyuyacağım, iyi çalışabileyim, iyi ders çalışabileyim, işte dikkatim şey olsun, hı hı. fast food yemeyeyim, ağırlık çökmesin vesaire. Böyle başladı. Gerçekten tamamen böyle başladı. Sonra onunla birlikte böyle dinç olma isteği ya da işte hareket ettiğimde kendimi daha iyi hissetmem vesaire. Bunlarla böyle yavaş yavaş işte egzersizler yapmaya başladım. Sonra pilates yapıyordum. Sonra yogayı deneyeyim dedim. Yoga'da böyle hem aynı zamanda böyle mental e, olarak da sana çok iyi geliyor. O nasıl diyeyim kendime o zamanı ayırmak, kendime o değeri vermek bana kendimi çok iyi hissettirdi. O iyi hissini aldıktan sonra bir daha devam ettirdim. Kesinlikle zaten en güzel kişisel gelişim rutinini yapmışsın sen yani. Yok. Evet yani gerçekten... Herkese tavsiye ederim. Yani insanın hem kas ağrılarını alıyor, hem böyle daha şey uykunluğunu uyandırıyor, daha dinç hissediyorsun. Ondan sonra bunu sürekli yaptığında gerçekten vücudundaki değişimi, esnekliğin arttıkça o şey insanın çok hoşuna gidiyor. Peki, ya özellikle şu anki bence süreçte ben insanların yani iyice sosyal medyadan evet sizin yaptığınız işler gibi bence çok güzel faydaları da var YouTube'un. İşte ders öğrenebiliyorsun İngiliz ya da çalışabiliyorsun yoga da yapabiliyorsun biriyle ama bir yandan bence bu süreçte sosyal medyanın kötü etkileri de arttı. Yani işte karşılaştırmalar arttı. Evde olduğunuz süreçte diğer insanların yapabilitesi olan şeyleri daha çok izleyip daha çok işte negatife gitme gibi yani bence hani kötü etkisi de maalesef farklı. Ben senin bu konuda fikrini merak ediyorum açıkçası. Özellikle bu işin içinde olan biri olarak. Sen hayatında sosyal medyayı nasıl dengeliyorsun ya da izleyenlere bu konuda nasıl bir öneride bulunmak istersin? Şöyle ben de mimarlık okurken evde bilgisayar başında proje çizerken Sosyal medyaya girdiğimde aynı duyguları yaşadım kesinlikle. Çünkü şey diye düşünüyorum hep, insanlar çok eğleniyor ve ben burada e, bilgisayar başında saatlerdir çizim yapıyorum, kör olmak üzereyim <gülüyor> falan. Böyle kafamdan bir sürü bir sürü şeyler, işte gençliğimi yaşayamıyorum vesaire vesaire. Böyle e, melankolilere giriyordum ama şey aslında hepimizin şunu unutmaması lazım bence. Yani ben hiçbir zaman ağlarken telefonumu alıp da böyle kendimi çekemem. Hani çek, yani çok kötü hissettiğim zamanlarda zaten aynaya bile bakmak istemiyorum ki kendimi kaydedeyim. Bunu hepimizin biliyor olmamız lazım. Yani ben gerçekten çok keyifli olduğum bir anı hani o anı ölümsüzleştirmek istiyorsun ve çekiyorsun. E bir de zaten artık sosyal medyada da güzel şeyler paylaşılması vesaire. Hani bu da artık bayağı bir kültürümüze yerleşmiş oldu. Onu paylaşıyorsun. Yani aslında burada hepimizin şey dememiz, yani hepimizin en iyi olduğumuz anlar aynı anlar değil. Sen yarın çok iyisin, ben bugün çok iyiyim. Ben, Sen bugün üzgünsün, benim bugün mutlu olduğum şeyi gördün. Hani bu demek değil ki benim hayatım mükemmel, seninkisi de çok kötü gidiyor demek değil. Bence bunu öğrenmemiz lazım. Yani mesela ben özellikle negatif şeyleri çok fazla paylaşmak istemiyorum profilimde. Hani... O da şu yüzden ben çok derdimi bile çok en yakın arkadaşıma anlatmak istemiyorum. Çünkü onu da negatiflemek istemiyorum yani. Onu da üzmek istemiyorum. O yüzden böyle hani birazcık daha böyle hani nasıl diyeyim üzgün olduğum anı daha sessiz bir şekilde yaşayıp sonra tekrar hayatıma geri dönmek istiyorum. Bence bunun kendi içimizdeki o şeyine kendimizin çözmesi lazım gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama tabii hani tabii ki bilir kişi değilim bu konuda ama Niye baktın? Bence çok güzel söyledin. Böyle kapatırken de sana aslında şunu sormak istiyorum. Yani çok güzel bir değişim yaşamışsın hayatında. Şimdi konuşmalarımızda da onu gördük. Yani böyle ekranın başında oturan başka bir gence yaşıtına, şu an belki o mimarlık projesini yapan kişiye ya da ders çalışıp ne yapacağım bu hayatta diyen kişiye. Yani şöyle belki de 3-4 sene önceki Betül'e konuş düşebilecek olsan neler söylerdin hedeflerle ilgili istediklerimizi elde etmekle ilgili? Şunu söylerdim şimdi bir şey anlatacağım bunun üzerinden söylemek istiyorum. Biz işte ben o zamanlarda mimarlık işte okuyorum. Okul zamanı Alper de işte oyuncu olmak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. İşte yazılım mühendisliği okuyor ama okula gitmiyor doğru düzgün falan. Ama böyle bu arada hem de dışarıdan hem bir ara, biraz önceki e, konuştuğumuz konuyla konu da alakalı olacak bu. E, dışarıdan da ben Alper'i mesela işte e, ödevlerim arasında takip ettiğimde sosyal medya, Alper sosyal medyada çok aktif. Çok eğleniyor görünüyor vesaire. Hiçbir korkusu derdi yok. İşte çok rahat gibi görünüyor. Bir gün böyle benim yanımdayken böyle şey... Hani şeyden bahsetti. Ben iler hani sen belli sen mi var olacaksın? Hani senin hayatın düzgün bir şekilde devam ediyor. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ben çok işte hani kendini çok kötü hissettiğine dair, geleceğinin o belirsizliğinden çok endişelendiğine dair şeyler anlattı. Ve böyle gözleri doğmuştu. Ben çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Çünkü hiç Alper'in bunları kafasına taktığının hiç farkında değildim. Yani yani sevgilisiyim ama yani ona rağmen farkında değil Yani dışarıdan göründüğümüz, gör, göründüğü gibi değil bir şeyler. Onu söylemek istiyorum burada. Ee, bu diğer konuda şimdi bak şu anki duruma baktığında Alper bana iş, beni iş sahibi yapan insan. Yani o, o dönemde sanki benim hayatım çok iyi gidiyor ve işte bir şeylerin tıkırında gidiyor gibiydi. Sonra ne oldu? Şimdi Alper bana bir, bir şey, bir bazı bana bir, çok güzel kapılar açtı. Yani hayatın ne getireceğini hiçbir zaman bilemiyorsun. Hiçbir zaman ümitsizliğe asla asla kapılmamak gerekiyor. Sadece e, doğru olanı yapmaya çalışmak ve işte doğru kararlar vermeye çalışmak lazım. Çünkü önümüze hiç bizim bilmediğimiz fırsatlar çıkıyor. Hayatı gerçekten bilemiyorsun. Sadece fırsatlarınızı iyi değerlendirmeye çalışın. E, herhangi bir kötü bir şeyin de hayatınızın sonuna kadar o şekilde gideceğini düşünmeyin demek istiyorum. Çok teşekkür ederim Allah ağzıma sağlık. Öncelikle zaten sana çok çok, çok, çok mutluyum. mutluyum. Yani ve bence bu muhabbet o kadar güzel bir şekilde bize değişimlerin çok güzel sürprizler getirebileceğini, bazen planladığımız şeylerin planladığımız gibi gitmeyince sonuçlarının güzel olacağını böyle hissettirdi ki umarım izleyenler de o şekilde bir ilham alıp ayrılır bu videodan. Umarım umarım. Gerçekten insan biraz daha ergen yaşlarında diyeyim. Hani çok şey oluyorsun, çok depresif oluyorsun. Ben kendim hissiyatımı bildiğim için biliyorum bir şey olurdu böyle Allah'ım hayatım çok kötü. Hep böyle gidecek işte. Çok kötü oldu. Benim hayatım diğer herkes mutlu ama ben çok mutsuzum mesela hep böyle düşünüyordum. Hani cidden bunlar yaşanıyor ama yani geçeceğini bilmek lazım. Aynen kesinlikle. Çok çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Ben teşekkür için. ederim Ceylin. Hem de böyle güzel içerikli bir kanal yaptığın için ve insanlara e, bu şekilde ilham olduğun için de a, hani ilham al, yani bu, bunun için uğraştığın için ben teşekkür, ayrıca teşekkür ya, ya, ya. ederim. Çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Evet. Kapanışı aslında videoyu koyacağım günden yapıyorum. Betül'e bu videoya konuk olduğu için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de size çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir video ve güzel konulardan bahsetmişizdir size e, faydalı olabilecek. Bu seri çok güzel konuklarla devam ediyor olacak. O yüzden kaçırmamak adına ve e, merak ediyorsanız bir daha çok Amerika'da yaşam, İngilizce öğrenmek kişisel gelişim, psikoloji ve benzeri konularda, videolarda paylaşıyorum. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Betül'üm ve benim sosyal medya hesaplarımızı da buraya zaten koyuyorum. Daha fazla Amerika'da yaşam için de beni takip edebilirsiniz. Başka bir bölümde, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.